Herkese merhaba, ben Esma. Atölyeme hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere iç astarı penye, üstüne tül olan ve iddia ediyorum her yaşın giyebileceği bir elbise dikeceğiz. Ben bu elbiseyi çocuk genç ebatlarında gittim. Ama kumaşının ve renginin dokusunu değiştirerek işte parlak pırılsız kumaşlarla, orta yaş e, genç yaşlara, daha cıvıl cıvıl renkli kumaşlara, küçük yaşlara kadar herkese hitap edecek. Bu elbiseyi ben hem ovarlak makinesine hem de normal dikiş makinesine diktim. Ama penye dikilir mi adlı videomu izlerseniz eğer orada penye hakkındaki detayları veriyorum. Sadece dikiş makinesiyle de bu elbiseyi çok rahatlıkla dikebilirsiniz. Videoyu eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi elbisenin yapımına geçelim. Bu çalışma için iki farklı kumaş kullanıyorum. İlki bu siyah penye kumaş. Sık dokunmuş bu yüzden tok duruyor. Ayrıca esnek. Bu arada bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu videoda kameranın parlaklığını epey bir arttırdım. Çünkü elbiseyi siyah kumaşla yapıyorum. Siyah renk kamerada çok zor gözüküyor. Umarım parlaklık sizi rahatsız etmez. İkinci kumaşım ise bu tül kumaş. Üzerinde yıldız desenleri var. Deseni gerçekten çok tatlı duruyor. Ve penye ile uyum sağlayacak. Çünkü bu kumaşın da var. Bu iki kumaşı da pazardan parça kumaşçıdan aldım. Tülü olan 10 liraydı, diğeri de 4 lira. Lastiği de hesap edersek 15 liraya bu elbiseyi dikmiş oldum. Kumaşlardan bahsettiğime göre kesime geçebiliriz. İlk olarak penye kumaşı önce ikiye sonra tekrar ikiye katlayarak önüme seriyorum. Bu şekilde 4 kat kumaş elde etmiş olduk. 4 katın birleştiği noktaya üzerinize olan bir üst kıyafeti koyabilirsiniz. Ben bir elbise yerleştirdim. Elbisenin boyunu da bu elbiseye göre referans alarak keseceğim. İlk olarak kıyafeti ikiye katlayıp orta kısmını kumaşın 4 kat olan kat yerine yerleştiriyorum. Arka yakayı, omuz çizgilerini ve Kol evini gösterdiğim gibi çiziyorum. Bel lastiğini nerede istiyorsak oraya kadar kol evinden aşağıya kadar uzatıyorum. Belin olduğu yere işaret koyuyorum. Etek ucunun yerini belirliyorum biraz ovallik vererek çiziyorum. Son olarak belden aşağıya kadar biraz genişleterek çiziyorum ve etek ucu ile birleştiriyorum. İç elbisenin biraz dar olmasını istediğim için böyle yapıyorum tamamen göz kararı. Şimdi bu çizdiğim yerlerden dikiş payını hesap ederek tüm çevresinden kesiyorum. Özellikle kat yerlerinin düzgün olduğundan emin oluyorum bir kayma olmasın diye elimle düzeltiyorum ve kesmeye devam ediyorum. Bu kestiğimiz parçanın içinde hem ön hem arka beden var. Ön beden için birkaç düzenleme yapacağız. Bir katı aradan çıkarıp yakayı 3-4 cm aşağıya kadar derinleştiriyorum. Omuzlarını 1 cm kadar kısaltıyorum. Ve kol evini içeriye doğru derinleştiriyorum. Bu parçayla şimdilik işimiz bitti. Tül kumaşı yine aynı şekilde katlayarak dört kat önüme serdim. Az önce kestiğimiz penye kumaşı kalıp olarak kullanarak tül kumaşı keseceğim. Tek fark olarak bele kadar aynı ölçüde kesiyorum. Belden sonrasını aşağıya kadar genişletiyorum. Ve üstteki tül parçanın bileğe kadar uzun olmasını istediğim için daha uzun kesiyorum. Belden sonra tülü daha geniş kestiğimiz için elbisenin tül kısmı daha hareketli duracak ve göze daha hoş gözükecek. Yaka, omuz ve kolda yaptığımız değişiklikleri yine tülün bir parçasına aynı şekilde uyguluyorum. Şimdi yine önüme 4 kat kumaşı serdim kol kalıbını çıkaracağım kıyafeti gördüğünüz gibi yerleştiriyorum omuz kısmı kumaşın 4 kat katlandığı yere gelecek özellikle kol altını dışa doğru açıyorum kalıbı daha doğru anlamak için ve çevresinden kesiyorum. Ön bedende yaptığımız derinleştirmeye uyum sağlaması için bu kalıbın bir tarafını tıraşlayıp işaretliyorum. Kesme işlemini bitirdik şimdi dikime geçebiliriz. Ön bedeni önüme aldım tersi bana bakıyor. Üzerine tülü yerleştiriyorum. Onun da tersi bana bakıyor. Yani yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirmiyoruz. Burada farklı bir uygulama yapıyoruz. Bu gösterdiğim yaka hattını dikiyorum. Aynı işlemi arka beden içinde yapıyorum. İkisinin de tersi bana bakıyor. Yaka hattını dikiyorum. sonra tülü arkaya çeviriyorum ve dikiş bu şekilde arada kalıyor temiz bir görüntü oluşuyor Daha sonra ön ve arka bedeni yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip omuzlarından dikiyorum. ve arka bedeni önüme açtım ters yüzü bana bakıyor kol parçasının da ters yüzü bana bakacak şekilde önüme alıyorum daha önce yaptığımız işaretlemenin ön bedenin olduğu yere gelmesine özen göstererek kolu bedene yerleştiriyorum. sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi kol altından başlayarak hem kolu hem yan dikişleri birleştireceğiz. Üstteki penneyi kenara alıyorum. Sadece tülü gösterdiğim yerden dikerek birleştiriyorum. Daha sonra penyenin kol altından başlayarak kenarlarını birleştiriyorum. Şimdi bel lastiğini dikmek için bu iki kumaşı birbirine iğne ile sabitliyorum. İğneleri bel hizasının hem üstüne hem altına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra kıyafeti ters çeviriyorum. Bel çizgisini hem arka bedene hem ön bedene çiziyorum. Belime rahat olan bir ölçü alıp lastiği kesiyorum ve uçlarını dikerek birleştiriyorum. Daha sonra elbisenin üzerine lastiği giydiriyorum. Lastiğin dikişini elbisenin dikişine denk getiriyorum. Lastiğin tam karşı ortasını elbisenin diğer yan dikişine denk getiriyorum. Lastiği gererek tüm bel çevresini dikeceğim. Çizdiğim çizginin tam üzerinden dikmeye özen gösteriyorum. Elbiseyi düz yüzüne çevirip iğnelere çıkarabilirim. Kol boyunun ve etek boyunun provasını aldım. Fazlalıkları kesiyorum. Şimdi göstereceğim her yere overlock yapıp bırakacağım. Siz içeriye katlayarak da dikebilirsiniz. İç penyeye normal overlock, dıştaki de bebek overlock yaparak elbiseyi bitiriyorum. Bol uçları için yine bebek ovarlağı kullanıyorum. Yine siz içeriye katlayarak dikebilirsiniz. İşte bu kadar. Dikecekleri şimdiden kolay gelsin. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve yararlı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.